Bugün 21 Ekim 2021 Perşembe Jüpiter günündeyiz Boğa burcundaki ay maddi manevi güven ihtiyacımızı arttırabilir kişisel zevkler rahat ve konfora yönelik eğilimlerimiz tembellik yaratabilir sevdiğimiz kişilerle bugün zaman geçirebilir sanat ve hobilere de zaman ayırabiliriz. sabah ve öğle saatlerinde ay kova burcundaki satürne dik açı yapacak karamsar ve melankolik olabileceğimiz gün genelinde aile büyükleri ve otorite kavramları ile ilgili sorumluluklar da öne çıkabilir Çevremizdeki yaşlı kişilerle ilgilenmemiz gerekebilir. Kronik sağlık sorunlarına dikkat etmeli, temkinli hareket etmeliyiz. Günlük işlerde bazı engel ve kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Geçmiş hata ve ihmallerimizle yüzleşmemiz mümkün. İş, kariyer, eğitim ve maddi konularda gelecek kaygılarımız artabilir. Bugün terazi burcundaki Mars ile oğlak burcundaki Pürito arasındaki dik açı kesinleşiyor. Fiziksel ve duygusal olarak ani gelişebilecek riskli durumlara dikkat etmeliyiz. Tepkisel ve içgüdüsel davranmak zarar getirebilir. Kazalara karşı da daha temkinli olmalı, ani hareketlerden uzak durmalıyız. Kronik eklem, kemik, kas, bel, diş ağrıları nüksedebilir. Akşam ve gece saatlerinde ay ve uranüs boğa burcunda birleşecek. Heyecan ve coşkumuzun artacağı gece saatlerinde stres ve huzursuzluk da artabilir. Uyku sorunlarıyla karşılaşabiliriz.